Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros parkurundayız sevgili izleyenler. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın anısına gerçekleştirilen Türkiye Motokros yarışmasındayız. Evet inşallah eee Federasyonun da katkılarıyla beraber inşallah bunu geleneksel hale getirdik. Bu ikincisi oldu. E, Gönen'deyiz. Gönen Belediyesi'nin destekleriyle beraber ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katkılarıyla buradaki her yerde onun da emeği var. E, SS100 Akademi'nin emeği var. Evet bu ikincisi oldu İnşallah Önümüzdeki yılda üçüncüsünü geleneksel olarak Profesör Doktor Haydar Baş anısına inşallah burada düzenleyeceğiz. E, Türkiye'li Kümoli e, Motocross Şampiyonası'nın bu Türkiye'deki dördüncü ayağı inşallah beşinci ayağı İstanbul'da olacak. E, özür dilerim, Edirne'de olacak. Sonra da inşallah Antalya'da olacak. Ve... Minikler başlıyor 50 cc 5 yaş 7 yaş arası 4-7 yaş arası son 65 cc 7 yaş 12 yaş arası benim oğlum da Hasan Hüseyin de orada yarışıyor geçen sene geçenlerde bu sezonda Avrupa altıncısı oldu beşincisi oldu ve Loket'te dünyada dünya şampiyonasında Türkiye'de temsil ettim sonra 85 cc onlar da 12 yaştan 15 yaş arası, 14 yaş arası e, kategorisi var. Sonra MX1, MX, MX2 Junior ve veteran grubu, benim de yarışmış olduğum veteran ve senior grubu var. Kategoriler toplamda 9 ve kadınlar da olmak üzere 9 grubumuz var. Çok heyecanlıyım. Ee, tabii yarış normal tişörtlerde biliyoruz ama yarış atmosferi çok daha farklı. Bir de hocalarımla start alıyorum. Ee, çok e, grubunun en iyi sporcularıyla start alıyorum. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Ama çok da keyifli bir organizasyon. Ee, bu yıl yine gönen yarışı Haydarbaş Profesör Doktor Haydarbaş anısına oldu. Yine harika bir organizasyon. Her şey düşünülmüş, tüm sporcular sadece yarışıyorlar, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Çok keyifli, çok heyecanlı ve bir kadın olarak da burada olmaktan tabii ki çok gururlu ve mutluyum. Her zamanki gibi genelde mükemmel bir organizasyondayız. Şakir Şenkalacı'nın eline sağlık, emeğine sağlık, herkesin eline sağlık, çok güzel bir parkur. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda rahmetlinin adına yarışıyoruz ve... Kapı komşum, karşı komşum, bazı insanların değeri kaybedildikten sonra anlaşılıyor. Rahmetli de öyle bir insandı. Mekanı e, cennet olsun, ruhu şahat olsun. E, hayır abiye özellikle te e, teşekkürler ediyoruz. Her zaman gibi yine başı çek çekiyor ve soy ismine yakışır bir şekilde başı çekiyor. Yarışa gelince e, çok iyi start alamadım. Üçüncü kalktım. Önle aramda bir fark yok desin aslında ama bir yerde bir hata yaptım ve motosikleti stop ettirdim. Orada bir 20 saniyelik fark açılınca... O farkı kapatmaya başladım. Ufak ufak ama süre yetmeyecek. Kondisyon da bitiyor. Peki o şu... yüzden hata yapmayayım dedim ve üçüncü bitirdim. Peki ee, biz şimdi Profesör Doktor Halil Başkanası'nda bu ikincisi düzenleniyor. Evet. Geleneksel olarak işte üç yapmak istiyoruz. Ya devam etsin mi? Tabii Geneksel. ki. Evet. Tabii ki devam etsin. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ee, sporun kıymetini daha doğrusu şöyle söylesek daha doğru olacak. Spor demek futbol demek olmuş Türkiye'de ama esasında spor harcı yapılan bir dünya spor branşı var. Ve spor gençlerimizi tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Böyle bir organizasyona vesile olmanız da ayrıca büyük bir sevinç, mutluluk. O yüzden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz ve desteklerinizin daha da artmasını bekliyoruz. Her yönüyle mükemmel bir organizasyon. Geçen yılda gelmiştik. Geçen yıldan bu yıla, bu yıla tabii daha ciddi bir hazırlık seziyoruz. Bir kere öncelikli olarak onu görmek mümkün. E, halk nezdinde de belki Öğleden sonraki bölümünde daha ciddi bir katılım bekliyoruz herhalde. Ee, yarışmacılar büyük bir hazırlık içerisinde. Bu yarışmaya hazırlanmışlar onu da fark ettik. Büyük bir heyecan var, büyük bir gayret var. Hepsine başarılar diliyoruz. Yarışmanın bizim açımızdan en güzel tarafı Profesör Doktor Haydarbaş anısına olması. Bugün Genel Başkanımız Hüseyin Baş da burada olacak. Haydarbaş Bey'in merhum üstadımızın sporcuya, spora verdiği önemi. Ee, geçmiş yıllarda çok yakinen tanık olduk, bunun tanıyız. Şimdi genç genç liderimiz Hüseyin başında e, hem kendisi motor sever bir isim olarak hem de tüm genç e, kitleye hitap eden e, özel vizyonuyla burada bugün olması gerçekten motokros yarışlarına motor severlere çok özel bir katkı diye düşünüyorum. Tüm motor severlere, gelenlere, izleyenlere ve bunu organize edenlere de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet Türkiye Lükümoli Motocross Şampiyonası'nın dördüncü ayağı göndeyiz. Ve şu an yanımızda Türkiye Motosite Federasyonu Bekir Yunus Uçar. Sayın Başkanım, hoş geldiniz diyeceğiz ama gerçi ev sahibi sizsiniz burada. Teşekkür ederim. Yok, burada biz sizin ev sahibi ev sahipliğinizde bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Türkiye Motosite Federasyonu olarak biz bütün yarışlarımızı, yarışçılarımızın performansını daha iyi sergileyebilecekleri ortamlara ve standartlara taşıma gayreti içerisindeyiz. Ve zaten Türkiye Motosite Federasyonu'nun temel branşı Motocross'tur. Yani bu işin motor sporlarının ilk okuludur motokros. Dolayısıyla da motokros branşının en güzel yapıldığı, en verimli yapıldığı ve sporcuları en fazla geliştirici performansla yapıldığı alanlardan bir tanesindeyiz ve belki de başlıcasındayız. Bugünü özel kılan, önemli kılan en önemli husus aslında ve sporcularımızı mutlu eden en önemli kısım da e, kıymetli hocamız Profesör Doktor Haydar Baş e, büyüğümüzün e, anısına yapılıyor olması. Bunun şöyle de bir maddi ve manevi bir anlamı var. Manevi anlamını zaten hiç kimse tartışamaz ama maddi anlamı da Buradaki sportif standartlar e, sizlerin de sayesinde o kadar yükseltilmiş durumda ki keşke bütün Türkiye Motocross Şampiyonası'nın etapları burada ve muhterem hocamızın anısına yapılsa ismini e, sözlerini çok duyuyoruz. E, eksik olmayın, e, çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki motor sporlarında e, en önemli husus e, seyirci. Bütün branşlarda, bütün sporlarda olduğu gibi. Burada bu güzelliği bize başka boyutta yaşatan seyirci boyutu da var. Gönen'in halkı Balıkesir'den, Bursa'dan, civar illerden gelen insanların da burada bu organizasyonu izliyor olmaları. Sporcularımız için de bizim için de gurur verici. Türkiye Motocross Şampiyonası'nın iki etabı daha kaldı ama buradaki etapta birçok derecelerin de belli olduğunu ve 110'un üzerinde sporcunun da katılımıyla aslında rekor sayıda bir katılıma sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet. Ee, yaklaşık bir ay önce Dünya Şampiyonası yapıldı Afyon'da. Ee, Türkiye'nin de gurur duyacağı bir organizasyon. Afyon'da yapılan MX şampiyonası hakkında da görüşlerinizi alalım. Evet, o bizim uluslararası boyutta yaptığımız ve ülkemizi en güzel şekilde MXGP Türkiye adıyla ve markasıyla tanıtma gayreti içinde olduğumuz bir organizasyondu. Umut ediyorum ki her sene geliştirdiğimiz bu organizasyonu başka illerimize de ve başka parkurlara da taşıma imkanı olur. Hadi. Geçen sene oğlumla beraber yarışlara katılmasıyla beraber biz de meraklandık. Beni de istedi. Çok güzel bu spora katıldığım için çok mutluyum. Çok memnunum. Oğlumla beraber yarıştığım için memnunum. Bugün bu yarışı ikincisi hocamız adına ikinci sefer düzenleniyor. Değerli hocamızı saygın bir politikacımızdı, Atatürkçü, milliyetçi, vatanını, milletini seven bir hocamızdı. Rahmetli anıyoruz. Buna vesile olan çocuklarına, değerli çocuklarına da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet Cem, sen, sen ne söylemek istersin? Nasıl gidiyor yarışlar? Bence bu spor çok güzel bir spor. Evet. Ve ben buna devam etmek istiyorum. Evet, İCEM'e de başarılar diliyoruz. İnşallah Avrupa'da Türkiye'yi podiumlarda temsil edecek sevgili Cem. Evet, şu anda ev sahipliği yapan Şakir Şenkaraycı parkurundayız. Ve bu organizasyonun ev sahibi. Sevgili Şakir, hem organizasyon hakkında, hem de yarışlar hakkında, <gülüyor> vermiş olduğunuz eğitimler hakkında bir bilgi alalım istiyoruz. Ee, öncelikle çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonda değerli büyüğümüz, ee, rahmetli Profesör Doktora Aydar Başan anısına düzenlediğimiz için bu onura eriştiğimiz için çok mutlu ve çok gurur e, verici bir tablo içerisindeyiz. Türkiye Motokros Şampiyonasının dördüncü ayına gerçekleştiriyoruz burada. Ee, i̇lkini de geçen sene yapmıştık. Öyle bir sinsile yarattık. İnşallah daha uzun yıllar devam ederiz. Anısına yarış yaparız. Ben e, çok mutluyum. E, böyle bir organizasyon ev sahipliği yaptığım için e, çok sonralardan tanıdım. Ee, araştırdım, okudum Hayır abim sağ olsun anlattı, dinledik Ve e, kendisini ta e, Bizzat tanımasam da hayranlık Duyuyorum, rahmetlanıyorum ve Gerçekten kendisini e, Keşke e, sağ olduğunda Yanında olabilseydik e, Daha e, Beraber koşturabilseydik ama yine de Beraber gibi hissediyorum, buradaymışız Gibi hissediyoruz, çok mutluyuz, Türkiye Motorika Federasyonumuzda Çok destek oluyor e, Seyircilerimiz çok destek oluyor. Bakanlığımız, belediyemiz. Ben bu kadar sevileceğini, bu işin birlikte karma yapıldığına, daha büyüyeceğini tahmin etmiyordum. İnşallah daha güzellere imza atacağız. Gelecekteki çocuklarımızı da çok iyi yetiştiriyoruz. Sağolsun Hayri abimiz bu işe destek oldu ve destek olmaya devam ediyor gençlerin önünü açıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da dünya arasında büyük ses getireceğiz. İnanıyorum ki üstüne basa basa söylüyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde e, tüm dünya bizi konuşacak ve ülkemiz evrim geçirecek. Buna da e, hayır abim ve arkadaki güç sayesinde olacağını yanıyorum. Evet Şakir, e, aynı zamanda BMU e, e, Doğu Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyorsunuz. Sporcularınız var, aynı zamanda Dünya Şampiyonası'na sporcular gönderdiniz. E, Türkiye'de tabiri caizse bir fabrika gibisiniz <gülüyor> Sessüz Akademi olarak. Sporcularınız hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, ben 35 yıldır aktif yarışan Türkiye'deki şampiyonlar şampiyonluğunu unvanı almış tek sporcuyum. E, tabii biz e, yaşadığımız e, 35 yıllık yarış tecrübesini genç nesillere aktarabilmek için e, tüm elimizdeki çabayı, elimizdeki bilgiyi, aktarımı yapıyoruz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve Orman Bakanlığımızın İstanbul'da bize tahsis etmiş olduğu Kenanlugaz Kent Ormanı'ndaki e, ormanlık alandaki eğitim akademisinde aşağı yukarı bine yakın öğrencimiz var. Bu bu ne yakın öğrencimizin içinde de yetenekli sporcuları hem Türkiye hem yurtdışın uluslararası arenalarda yarıştırmaya hazırlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hasan Hüseyin Baş, Profesör Doktor Başın torunu ve çok yetenekli. Hani burada Hayri Bey de zaten bizim ana sponsorlarımızdan bizi destek, bizi sonsuz destek sağlayan. Onun sayesinde birçok sporcuyu daha ileri taşıdığımız anlarımız oluyor ve daha da fazla olacak. Ee, i̇nşallah hep beraber güçlerimizi birleştirip dünya arenasında e, dünya şampiyonları hazırlamak için canla başla uğraşıyoruz ve şunu söylemek istiyorum e, ben 35 yıldır aktif yarışıyorum. E, hayır abi hayatıma girdiğinden beri yarışı olduğunu hissettim başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Evet teşekkür ediyoruz başarılar devam ediyoruz. Bunu da şunu üstüne basa basa söyleyeyim hani bu e, izleyici arkadaşlar bilir beni tanıyanlar daha doğrusu çok iyi bilir ben e, açık sözlüyüm doğru doğru burayayım. Ee, rahmetli saygıyla anıyorum ee, birçok şeyini okudum ama e, Hayri abim çok başka bir insan Hayri başa sizden aracılığa sonsuz teşekkür ediyorum hiçbir zaman arka tarafa aratmayacak ve aratmayacağımıza emin Değil olabilirsiniz ediyorum. hayla bir sormaçlıyorum <gülüyor> yıldır hobilerimizi unuttuk Türkiye'de. Evet. Şartlar zorlaştı doğal olarak. Eee dünyanın geldiği noktada öyle Türkiye'de daha ekstrem bir zorluk yaşıyor. Bu tip fırsatlar, bu tip imkanlar özellikle çocuklar için yani ben profesyonel yarışçıları çok şey yapmıyorum. Onlar zaten yarışçı. Evet. Ama çocuklar gelmesi lazım. Alttan evet. yeni neslin bu işe ayak uydurması lazım, ısınması lazım, imkan fırsat olması lazım. Burası da her yerinde olması, her yerinde olmasının yanında e, ciddi anlamda teşviklerin olması lazım. Çok yedi teşviklere ihtiyaç var. Biz Türkiye'de bir başarı elde ediyoruz ama <gülüyor> Avrupa ve dünyada e, ne yazık ki istediğimiz başarıları elde etme şansı bulamıyoruz çok sayıda sporcuyla birlikte. Bu da aslında çekirdekten yetişme, yetişmeyle ilgili bir şey. Eee yani ilgilenirsek, üstüne düşersek bizim insanımız çok kabiliyetli insan. Her türlü yeteneğe sahip. Yani çok güzel nesiller geleceğine ben inanıyorum. Bu sayın başta aramızda kendilerine... hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten insanların çok kumaldığı bu dönemlerde bu tür sporların insanları birlikte, bir araya getiren, şeyi stresinden uzaklaştıran bir spor. Önemli bir spor. Prof. Doktor Aydar Başhoca'mız esasen bütün insanları bir araya getirmek isteyen, onların hani, sorunlarından kurtanmak isteyen bir anlayışa sahipti. Burada da e, bu güzel sporla birlikte değişik bir hava yaşadık. Hem profesör Dr. Haydar Baş hocamızın andık. Değerli misafirler önereceğiz. Bizler beraber başardık buraya gelmek. Bu, sporlar, önerir, önerir. Beşleri, bu çok ayrı bir renk kattı. Şimdi bu sporlara yetişeceğiz. Merhaba. Evet, evet, evet. Sponsorlar evet, evet. yarışması gerektiriyor. Bu motosporlar yarışması, Merhum Genel Başkanımız Doktor Dr. Baş Bey adına yapılıyor. Gerçekten de tam şanına, namına yakışır bir yarışma oluyor. Bakıyoruz, Baş Bey'in son nefesine kadar amacı Türk toplumuna 85 milyona bir beraber Kardeşlik içinde bir araya getirmekti. Motosporlarında dahi bakıyoruz çevremize. Binlerce insan bu motosporlarını Türkiye'nin her tarafından izlemeye gelmiş. Bu motosporları adına yakışır bir şekilde Haydarbaş Bey'in kardeşliği, birliği, beraberliği, sadece bir spor olmadığını gençlerimiz de bu manada çok iyi yaşıyorlar. Büyük bir organizasyon içerisindeyiz. Merkut Prof. Dr. Haydarbaş Bey'in anısına düzenliğine çerçevede yapılmış. sene ikincisi yapılıyor. Çok güzel bir ortam var burada. Özellikle gençlerin ilgisi alakası üst seviyede. Genel Başkan Hüseyin Baş'ın katılımı ayrı bir hava kattı. Eee Bu da geldim. Yarışları fark ediyoruz. Burada önemli olan Sayın Kurban'ın daha da başlayıp anılmazdım. Adınızı dedinmesi. Şimdi çok hoşumuza gitti. Ben de bir olarak algıdan geldim ve çok memnun oldum. Çok güzeldi. Ee, çok keyifliydi. Parkur inanılmaz güzel olmuş. Yani burada emeği geçen herkese de aile teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir parkur. Çok keyifliydi ve bu sporun yaşı yok yani. Ben 52 yaşımda başladım bu skora. Şu an yaşım 66 ve halen devam ediyor. Yarışlara katılıyorsunuz. Yarışlara katılıyorum ve bütün yarışları takip ediyorum. Onun için e, güvenceli bir şey. Yani korumalarımız her şeyleri var yani. Yani biraz da gençleri diyorum caddelerden parkurlara çekmek çok güzel. gittim. Yani çok büyük bir yemek var var burada. Her herkes çok güzel gitti. Teşekkür ediyoruz herkese. Dedem için yapıldığı için çok umutluyorum. Ee, i̇nşallah bir daha olur, bir daha daha iyi sonuçlar alabiliriz. Altı. Altı. yaşındasın. Ne zamandan beri uspol yapıyorsun? 4 yaşından beri. Dört yaşından beri bu spor yapıyorsun. Kıymetli üyeleri. Yok, Bağımsız Türkiye Partisi'nin de Kıymetli Genel Başkanı, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler ve Gözbebeğimiz yarışçılar, Kıymetlerimiz, Kuzularımız. <gülüyor> Kıymetli misafirler, Türkiye Motosyut Venerasyonluğu, Otokroş yarışlarımızın yönel etabını ufak tefek saydıklarla da olsa hani Fatih kardeşim dediği gibi bazen yağmurda, bazen güneşte, kavuran sıcaklığı gerçekleştirmiş olduk Allah'a hamdolsun. Bu organizasyon biliyorsunuz ki Türkiye'nin geleneğine, geleceğine ve güzelliğine, güvenliğine kendisini vakfetmiş olan kıymetli Haydarbaş hocamızın aziz hatırası üzerine gerçekleştirmiş olduk. Sağolsun birçok imkanı da burada sporcularımızın lehine ve standartlarımızın daha iyileşmesi için onlar sağlamış oldular. Bu minvalde kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve bir sonraki yarışta sevgiyle, saygıyla... Huzurla daha güzel organizasyonlara buluşmak üzere diyorum ve şu çocuk yarıştılarımız için kocaman bir alkış istiyorum size. <gülüyor> Geleceğin şampiyonlarına gelsin. Evet çok teşekkür ediyoruz başkanım. Hemen Bağımsız Türkiye Genel Başkanı Avukat Paşı sahneye davet ediyoruz. Başkanımızın bir plaketi ver kendisine. Ama öncesinde başkanımızın da duyguları alalım. Bu ikinci senesi. Bakalım geçen seneden bu sene ne değişmiş? Başkanımızın gözünden bir dinleyelim. Bu güzel organizasyon hepimiz için hayırlar getirsin. Başta Türkiye Motosiklet Federasyon Başkanı Sayın Bekir Yunus Uçar Beyefendi'ye, Şakir Hocamıza ve kıymetli Hüseyin Hayrıbaş Beyefendi'ye bu güzel program için, bu güzel atmosfer için teşekkür ediyoruz. İnşallah. Benim de en önemsediğim kategori bu çocuklar. Gören de başlayan hikayeleri dünya standartlarında, pistlerinde son bulacak. Yeni şampiyonlar Türkiye'den çıkacak diye umut ediyoruz. Federasyona ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle en karı pudora Çok teşekkür ediyoruz. Temellilerimiz için. <gülüyor> o kadar ağır ki çok, çok, çok, onu söyleyeyim o kadar ağır Hayri Bey'de sahneye davet ediyoruz evet, şu anda o kadar ağır kocaman bir alkış alıyor lütfen <gülüyor> alkışlar alkışlar için hemen hızlı bir şekilde 65 cc ile devam edeceğiz. 65 cc azından çocuklar, ilk önce sizlerle başlayacağız. Çocuklar, hanımlar ve büyük beyefendilere geçeceğiz. 65 cc'de. Bereçe'ye <gülüyor> giren sıkıntılarımız Avrupa Müsvet Kulübü'nden üçüncümüz Hasan Hüseyinbaş. Baş. Karta Belediye Müsvet Kulübü'nden Ahmet Mertaysaray. Hızlı gençler Avrupa Müsvet Kulübü'nden 65 cc'de birincimiz Efe Okur. <gülüyor> Bu yarın da stok bizdeyiz. Yarın kulübünden Hasan isim baş. 3'ümüz, 2'ncimiz Kartal Belediyesi Kulübünden Ahmet Bergaysaray ve görüşün birincisi gene Avrım Söz Kulübünden Efe Okur. Hepimiz Hasan Hüseyin'i selamlıyoruz.